Söyledi niye öyle Serp <gülüyor> diyeceğim ben ama. <gülüyor> Abi jüri mi oynuyorsun? Söyle. Orduda çalışıp çalışmadığını söyleyebilir miyiz de izin aldım da. Hangi ordu? Amerikan ordusu. Subaysın Amerikan ordusunda. <gülüyor> Vay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah adam ne saçma şaka. Şu ana kadar Amerikan ordusu yapılmış en büyük hakaretleri. <gülüyor> Ciyay yeah, hey, ben affet. <gülüyor> Ama konuşan subay adam. Ulan demek ki taksici de neyle başa çıkır bana kıymetle. Subay mevcin ne peki? What is your Advisor to a, a captain. <gülüyor> Eşin bacı. <gülüyor> beni izliyormuş çok mutlu oldum. Enişte. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Thank you very much. <gülüyor> Bir isteyen olursa ben buradayım. <gülüyor>